Evet, merhaba sevgili üyelerim, nasılsınız? Sizlere bir şiir yazdım, üçümden geldi dün akşam, umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten ee, şiirimde bile tarif edemediğim güzel duygular yaşıyorum, o sizin övgü dolu, sevgi dolu, sıçacık sözlerinizle bana destek oluyorsunuz. Gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Sizleri ailem gibi hissediyorum ve görüyorum. Sözlerim, kelimelerim yetersiz kalıyor duygularımı anlatmaya. Ama beni anladığınızı, yüreğimi ve sevgimi hissettiğinizi bilmek dünyanın en güzel hediyesi benim için. Evet, bugün sizlerle bu güllerimizi yapacağız. Sizlere bu güllerimizin şablonlarını göndermiştim grubumuzda. Bir tane böyle küçük yaptım. Bu katlanabilir. Yani metal çubukla yaptım. Şu şekilde görebilirsiniz. Diğerini böyle akşap çöp şiş çubuğuyla yapmıştım. Bunu da yaptım ama bunu henüz bitirmedim. Yani yapraklarını koymadım. Ses problemi yaşamak için kulaklık takıyorum. Haydi ee, sen şimdi ben dilerim. Sizlere gönderdiğim kalıp da bu şekil vardı. Bundan tam dört tane kesiyoruz. Arkasından gülümüzün alt kısmını bu şekilde kesiyoruz. 3 adet Şu şekilde yaprak kesiyoruz Ben bu ikisini daha önceden Hazırladım Sizlere bununla ilgili bir şey göstermek istiyorum Ahşap çubumuzu alıyoruz ve Tabi nasıl görebiliyorsunuz bilmiyorum Ortasında bir çizgi çekiyoruz Daha sonra Yaprağın iç Çizgilerini oluşturuyoruz Şu şekilde Ben böyle yapacağım. Kameraya tutacağım. Daha yakından görmeniz için. Arkasına da aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi yakından... Görebildiniz mi? Yaprağın çizgilerini oluşturduk. Diğerlerine de aynısını uyguladım. Bu Büyük olan parçamızı da aynısını uyguladım. Şimdi e, burada Dediğim gibi ben Böyle bir Katlanabilen yumuşak makasla kesilebilen bir tel kullanıyorum. Hareketli yapmak için. Yine aynı e, renkten. Gerçi bunların böyle yapış, e, yapışkanlı bantları var. E, çiçekçilerin kullandığı. Ben de ondan olmadığı için. Şöyle iki parça kestim. E, bu çubuğumuzu e, katlayıp e, katlamak için kullanacağız. E, burada efekt vermek için. Yani güllerimizi daha gerçekçi göstermek için boya kullanıyoruz. Akrelik boyalar. Ben böyle hazırladım. Kırmızı. Dallarımız için yeşil. Bir de ben elimde böyle simli bir akrelik boya buldum. Çok hoşuma gitti. Gül için kullandım. Gayet güzel duruyor. Şimdi Boyama işlemini aslında önce de yapabilirsiniz. Ya da gül oluştuktan sonra da yapabilirsiniz. Ben gül oluşturduktan sonra yaptım. Bana vereceğim efeyi, efekte nasıl vermem gerektiğini daha güzel gösteriyor. Şimdi bu parçamızı alıyoruz. Ve saç cüzdeştiricimizle kenarlarından şu şekilde... Hafif hafif katlayarak şekil veriyoruz. Evet, bu arada parmağımda takıl olan yüksüklerimi silikon yüksük deniyor değil mi Türkçe'de? Evet, e, onları görüyorsunuz. Gayet kolay. Evet, gördünüz mü? Bu şekilde, bu diğer bütün e, yapraklara aynı işlemi yapıyoruz. Aslında bütün parmakları takıyorsunuz. Da ben bu son ikisini pek kullanmadığım için takmadım. Yani sizlere yaparken de göstermek istedim. Ee, gerçekten sağ olsun bunu düşünüp de yapan kişi. Bilmiyorum sizler de öyle misiniz? Birçoğunuz öylesinizdir de. Hani bulaşık falan yıkarken ya da evde temizlik işi yaparken eldiven giydiğinizde hissetmezsiniz ya. Hani bir fazlalık gibi gelir o aslında ne kadar önemlidir ellerimizi korumak için ama biz yapamayız. Yani o eldivenle o temizlik içimize sinmez. Bizim dokunmamız lazım. Bizim hissetmemiz lazım yaptığımız işi. E, bunu neden söylüyorum? Hani bunları taktım ya e, hani derseniz ki nasıl oluyor? Yani bütün elim kaplı olmadığı için ve çok böyle o e, bulaşık eldivenleri gibi kalın, kaygan, e, ele oturmayan bir yapısı olmadığı için de. Yani oluyor. <gülüyor> Çünkü ben gerçekten e, bunları yaparken elimi çok yaktım. E, silikon tabancasıyla ya da işte uhu kullanırken e, çok yapışta çıkmadı. Yeni oje sürmüş olduğum halde hani işe giderken mecbur kullanıyorum. E, sürdüğüm halde uçlarında kaldı. Zamanım olmadı. Gibi küçük günlük aksilikler yaşadım. Şimdi bunlarla bunu engelleyeceğimi düşünüyorum. Yapraklarımızı bu şekilde kenarlarından katladık ve Hazırladık. Şimdi silikon tabancamızı ısıtıyoruz Gerçi e, yani uhuyla da e, gayet güzel oluyor ama şu şekilde bu katlayacağız. Evet, şöyle göstereyim. Şu şekilde. Katlıyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet. Vay, wow. <gülüyor> iyi çok iyi. <gülüyor> Çok güzel oldu gerçekten. Ee, bu şekilde yapıştırdıktan sonra bir kenarla bir saniye ben yanlış bir form kesmişim. Öbür çiçeğin kalıbını mı kesmişim? Anlayamadım. Ee, ama yok. Evet, sonra karşısındaki e, tarafa döndürerek yapıştırıyoruz. Yanlarından. Bu şekilde. <gülüyor> Bir an seslendim çünkü elimde... E, Başka bir kalıp da var. Evet, o dörtlü, bu beşli. Evet, yanlış kalıp kullanmışım. Bakalım ne yapacağız? Ortaya ne çıkacak bilmiyorum. Evet, Yapıştırdık. Ya evet, böyle de olur bence. Yani şöyle olacak o yüzden. Yani size e, gönderdiğim e, kalıp dörtlü e, şu ben yanlışlıkla bunu kullanmışım. O yüzden siz yaparken bu kadar zorlanmayacaksınız. Umarım mikrofonda hareket ederken şu şu şu ses gelmiyordur. <gülüyor> evet yapıştırdım. Daha sonra diğer tarafları da yapıştırıyoruz. İyice bastırıyorum. Evet. Son bölüm evet. Biliyor musunuz sizlere tavsiye vermiştim Hani ee, şu silikon alırken iyisini alın, hani orta e, haliyle alın diye size kendim size tavsiye verdim. Fakat en son silikon aldığımda o e, çok kaliteli bulduğum silikonları bulamadım. Acısız ee, <gülüyor> bir silikon aldım. Tahmin ediyorum o yüzden yapıştırmıyor arkadaşlar. Evet, yani. Size verdiğim kalptan bir dal fazla olmasına rağmen ilk formumuz oluştu. Evet. Şimdi bunu alıyoruz ve ikinci yaprağımıza yapıştırıyoruz. Şeklinde. Evet, sonra ilk İstanbul yaptığımız gibi bütün dağları gövdesine yapıştırıyoruz. Bekliyorum. <gülüyor> Dedim ya. İyi olması çok önemli silikon. yapış güzelim yani peki yapışmak istemiyor size zorlarız diğer tarafları da biraz fazla silikon koyalım bakalım Evet Bu arada paylaşmış olduğum yani, e, grubumuzu beğenin, yorum yapın, ne olursa olsun paylaşın. Sözlerimi dikkat alıp dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çünkü aktif olmayan üyelerimizin de aktif olduğunu görmeye başlamak beni gerçekten çok mutlu etti. Bir üyemiz... Hani, gönderilerimizi boş gördüğünü o yüzden beğeni yapamadığını söylemişti ben bu konuyla ilgili facebook yardım e, Merkezine tam iki kez e, bildirde bulundum ama henüz cevap gelmedi sanırım facebook'un genelinde bir problem var çünkü diğer grubumuzda danışmanlık hizmeti e, verilmesiyle ilgili bir bölüm vardı e, ama onu da göremedim bugün onu da bildirdim. Bakalım e, cevap gelecek mi? Geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Aranızda e, o üyemizin söylediği gibi gönderilerimi görmekte sorun yaşayan varsa lütfen bunu bana e, bildirsin. Ve ekranda nasıl bir görüntü geliyorsa onu e, resmini çekip e, grupta paylaşsın veya bana göndersin. Çünkü Facebook bunu istiyor. Nasıl bir görüntü aldığınızı. Hani e, bazı firmalar böyle hediyeler yapıyor, çekilişler yapıyor. E, Facebook'ta olsun, diğer ortamlarda olsun. Ben sizlerle sizlerle bununla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Hani işte ben e, ya bu üye ya yani bu e, grubu takip ediyorum veya bu sayfayı beğeniyorum ama bir şey paylaşmıyorum. E, bunu görmüyorlar veya bilmiyorlar. İşte ben yine de çekilişe katılıp e, hak sahibi olabilirim e, diye düşünüyorlar. Ve sonra tabii olmuyor. İşte bunun olmamasının sebebi yani sizin şansınızın az olması sebebi e, o sayfaların ve grupların e, yardım merkezleri var. E, orada size sizin üyelerinizden hangisinin aktif olduğunu, hangisinin daha çok paylaşım yaptığını, hangisinin daha çok beğeni e, gönderdiğini listeliyor ve ...aylık, haftalık hatta günlük düzey rapor gönderiyor. İşte bu nedenledir ki, neden ki... ...diğer firmalarda, mağazalarda... ...ya da sayfalarda, gruplarda... ...bu tür ortamlarda... ...çekilişlere katılıp... ...kazanlamama sebebiniz... ...aktif olmamanızdır. Yani bunu da ayrıca bir not olarak söyleyeyim... ...çünkü birçok yer böyle çekilişler yapıyor. Hani Ay, benim neden şansım yok değil aslında... O şansı biz kendimiz e, oluşturamadığımız için e, geneli böyle. <gülüyor> evet e, iki tarafı da yapıştırdık. Şimdi üçüncüyü alıyoruz. Aynı şekilde onu da ortaya yapıştırıyoruz. Tahmin ediyorum bu video biraz uzun olacak çünkü e, yapım işlemi uzun bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Umarım yüklemede sorun yaşamam. <gülüyor> Şunu ben bu videoyu aynı zamanda İngilizce çekmek de istedim. Ya yani istiyorum da. Ama bir yandan da düşünüyorum hani YouTube'a yüklediğim zaman YouTube'da böyle bir altyazılar yeri var. Oradan ee, Videoyu kendi dilinde seyretmek isteyen uygun dilleri seçip ayarlayıp altyazı olarak o videodaki söylenenleri okuyabiliyor. O yüzden acaba yani bu videoyu yayınlayıp altına altyazı öyle mi yapraksam gerçekten bilemedim bana bir akıl verin. Yani diyeceksiniz ki Arzu Hanım niye hani bir de ayrıca İngilizce'de video çekmiyorsunuz. Sebebi nedir? Şu yani e, malzemem gidiyor. Şöyle ki malzemem gidiyor. Kırmızı rengim e, azaldı. yeşil rengim azaldı. <gülüyor> o nedenle. Ama bakalım yani. E, siz bana bir fikir verin. Ona göre. harekete geçelim efendim. Evet. Gülümüz artık oluşuyor. Evet. <gülüyor> Özür dilerim gerçekten. Şimdi son katımızı yapıştıracağım. Bu arada silikonun içinde silikon bitti. Hı, daha varmış. Evet. Hı. Ayrıca belirttiğim e, hani satış ekibimiz şu an oluşuyor oluştu ama e, bana ürün gönderin yani yeni ürünler gönderin değişik şeyler yapan insanlar varsa etrafınızda onları da bilgilendirin neden daha fazla kişi olsun istiyorum çünkü e, ne kadar çok ürün çeşitliliği olursa o kadar çok kişiyi mağazamıza çekebiliriz. Ve düşünün ki içimizden herhangi biri zamanında bir ürün yetiştiremedi. En azından başka bir ürüne müşteriyi yönlendirip satışı gerçekleştirebiliriz gibi. Bir saralım güzel gülümüz. Evet, son tarafa yapıştırdık mı? Hı hı. Evet. Bu silikon artıklarını daha sonra temizlemek gerekiyor. Çünkü i̇şte silikonu da bu yüzden pek sevmiyorum. Ama başka türlü de olabiliyor. Yani. Evet. Hazır. Şimdi. Bugünümüz için oluşturduğumuz atlıla yapıştıracağız. Şu şekilde. daha sonra yapraklarımızı Evet. Önümüzde özel günlerden Sevgililer Günü var. <gülüyor> Onun için <gülüyor> sevdiklerinize Bugünlerden yapıp hediye edebilirsiniz. Çünkü kendi, ben bilmiyorum. Yani kendi ele yemeğinizle yaptığınız e, bir hediye bence hazır dışarıdan aldığınız bir hediye daha anlamlı ve değerli. Ben hep böyle düşünüyorum. Çünkü sizi düşünülmüş oluyor. Onu yaparken, o hediye yaparken içine sevginizi, duygularınızı katıyorsunuz. Hani nasıl e, kilim dokuyan bayanlarımız var ya eskiden böyle aşklarını, sevdalarını, üzüntülerini o kilimlere dokuyarak de desenlere verirlermiş ya işte onun gibi. Evet gördüğünüz gibi alt kısmımızda oluştu gülümüzün <gülüyor> olayı bu kadar. Şimdi dalımızı yapalım. Ben bunu biraz e, bu şekilde esneteyim. Dedim. Bunu da buradan yapıştıracağız. Tabi dediğim gibi bu çiçek için özel bantlar var ya onlar çok daha pratik olacaktır. Yani Bence. Sonra biraz böyle geldirerek, hmm. yine yapışmadı. Şu şekilde. Ya benim açıp etme silikon. <gülüyor> Beni mahcup ediyor sizlere görüyor musunuz? Neyse bu kısım biraz böyle silikon artıkları olduğunu artık gülümüzün iç kısmına saklarız <gülüyor> Bizde çareler tükenmez Gidiyoruz aşağı doğru. Tahmin ettiğim gibi boy yeterli olmadı. A4 evam yok çünkü foamım yok. Küçüğünden kesmek zorunda kaldım. Ama zaten önemli olan olayı anlamamız. daha sonra bu en son yapıştırdığım yerden tekrar yapıştırıp sarmaya devam ediyorum biraz gerdirerek yapıştırdık. Hani böyle hep yapıştırdık diyorum sonra yapıştırmıyor ya çok. Çok komik oluyor. Evet. Dalımızı da elimizdeki imkanlar dahilinde oluşturduk. Dediğim gibi bunu çöp şişi kahverengi yeşile boyarak da yapabilirsiniz tabii ki ben öyle de yaptım yani hatta bir tanesini kahverengi ojem vardı onunla boyadım <gülüyor> ah, işte elimde malzeme yok diye düşünüp bırakmak yerine neyi neden nasıl kullanabilir mi düşünmek daha mantıklı geliyor bana Evet, dalımız da hazır. Daha sonra buradan e, içeriye delik açacağız. Bu şekilde. Ve bu şekilde hazırlayacağız. Daha sonra yanlarına hazırlamış olduğumuz yaprakları ekleyeceğiz ve gülümüz hazır. Şimdi ben e, bu yaprağı e, yapıştırmayacağım çünkü bu çubuk içime sinmedi. Yani şimdi hani göstermek için yaptım ama daha sonra ben onu düzelteceğim. Şimdi sizlere boyamayla. Boyama faslını göstermek istiyorum. Şimdi boyamayı niye yapıyoruz? Bu boyamayı yapmamızın sebebi bir boyut vermek. Bir efekt vermek. Şu şekilde kenarlarımıza onları çıkarktan sonra sadece kenar kısımlarına bir e, boyama yapıyoruz. Derinlik vermek, efekt vermek için. Şimdi ben diğer günü yaparken, bu akrilik simli boyayı bir deneyeyim dedim. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Alayım sipariş dedim böyle akrilik simli boyalar dedim ama maalesef bulamadım. mağazalar da kapalı. O yüzden bir süre daha bekleyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Evet. Gördüğünüz gibi boyarak da çok hoş bir efekt verdik. Bu simli boyayı da sizlere göstermek istiyorum. Tabii bunun rengi kırmızı değil. Biraz pembe. O yüzden ben bunu şu şekilde sadece simini kullanmak için kullan. Ya simini kullanmak için ee, kullanıyorum diyorum. <gülüyor> Özür dilerim ya gerçekten. Evet. Simrinden faydalanmak için böyle yapıyorum. Evet, doğru kelimeyi buldum. Bilmiyorum, ee, pek görebiliyor musunuz ama? Yani anlaşılıyor mu? Simrilerde olduğu pek görünmüyor değil mi? Ancak fotoğrafta belli oluyor. Evet, günümüzü de bu şekilde boyadık. Şimdi e, bu yaprağı da e, aynı efekti vereceğiz. Ama orada değil, şurada göstereceğim size. Yeşil boyamızı aldık ve şöyle görüyorsunuz değil mi? Evet, kenarlarından bir şerit gibi geçiyoruz. Daha sonra bunun da fazlasını tamponlayarak alıyoruz. İstediğiniz koyuluğa gelene kadar, istediğiniz efekti verene kadar. Tabii benim çok fazla su geldi fırçama. uğraşabilirsiniz Evet. Şöyle göstereyim belli mi? Ya evet. Bu şekilde. <gülüyor> evet. Ee, ekstra bir ee, güzellik katıyorsunuz. Bakayım burada yaptığım gülümün dalında olduğu gibi. Şurada gördüğünüz gibi. Bunların hepsini ben bu tarzda boyadım. Simli gülümü de göstereyim. Büyük ihtimalle buradan görebilirsiniz. simin verdiği efekti. Öre biliyor musunuz efekti sizin yapağı da aynısından koydum çok güzel oluyor gerçekten ve şu şekilde bir de kırmızı birümüz oldu aralarına girecek bunları bu şekilde birleştirip bir demet halinde sevdiklerinize verebilirsiniz ya da bunun gibi büyük yapıp 3-5 tane e, altlarına e, şarjım bitiyormuş. Bunun gibi 3-5 tane yapıp altlarını böyle güzel bir kurdele ile bağlayıp da e, bir altlık oluşturup da verebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz sonsuz fikir var. Benden şimdilik bu kadar. Yarım saat konuşmuşum. Yarım saat sürmüş. O yüzden daha fazla uzatmayacağım videomu. Umarım yükleyebilirim. En kısa sürede görüşmek üzere bir başka videoda. Hoşçakalın.